Şu sıralar en çok duyduğumuz cümle ne zaman bitecek? Evet artık hepimizin sabrı azalmaya başladı ve ümitsizliğe kapılanlarımız var. Halbuki doğa her koşulda yeşermeye, çiçek açmaya, meyve vermeye devam ediyor. Belki de yüzümüzü doğaya dönersek bizim de ümidimiz yeşerir, biz de doğanın coşkusuna kapılırız. Bu şarkı ümidini kaybetmeden çiçek açmakta ısrar eden herkes için.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 Korkulur hayatta, söyleyin bana Elbette bazen çiçek açıp, bazen solacağım Elbette daldan bala konup, sonra uçacağım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 Kalayım Altyazı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 Sonra döneceğim